Merhabalar bu videomda 29 Aralık tarihinde meydana gelecek olan gökyüzü kombinasyonlarından Jüpiter'in balık burcu geçişinden ve yıla hangi enerjilerle gireceğimizden bahsedeceğim hepsine çok kısaca değinmek istiyorum yani ortaya karışık bir video yapmayı planlıyorum zaten ay düğümlerine dair bir video çektim yıllık yorumlara dair e, videolarımı paylaştım hatta Jüpiter'in balık burcu geçişine dair videolar da paylaştım ancak Bunların hepsini kombine ederek, toparlayarak bir video paylaşmamıştık. Aslında konumuz hem Jüpiter'in balık burcu geçişi, hem 29 Aralık tarihinde meydana gelecek olan diğer önemli gökyüzü kombinasyonları ve Jüpiter'in balık burcu geçişiyle beraber gireceği olan gireceği gökyüzü enerjileri. Yani hemen Jüpiter'i biz hangi alanlarda hissediyor olacağız? Bunlara değineceğim. Ve Jüpiter'in bu transitiyle beraber Yakın gelecekte hangi etkilere maruz kalabileceğimizi anlatmaya gayret göstereceğim arkadaşlar. Şimdi artık yıla geride bırakıyoruz. Yeni bir yıla giriş yapıyoruz. Aslında Aralık ortasından itibaren yeni yılın enerjilerini hissetmeye başlasak da tam olarak Şubat ayından itibaren yeni yıl enerjilerini hissedeceğiz. Çünkü biliyorsunuz. Venüs retro enerjisi ile başladık. Kapanmamış hesaplar kapanıyor bir taraftan. E bir taraftan Merkür kova burcuna geçecek ve Ocak ayında Merkür de retro pozisyonda olacak. Bu retroların bitimi e, Şubat ayını bulacağı için Şubat ayından itibaren artık yeni bir takım şeylere başlıyor olacağız veya kafamız biraz daha rahatlayacak. E, geçmiş meseleleri artık e, özümsemiş olacağız ve böylelikle aslında 2022 senesine giriş yapıyor olacağız. Esasında biz Jüpiter'in burç değiştirmesiyle beraber yeni yılın başladığını kabul ediyoruz. Çünkü Jüpiter'in enerjisi değişiyor ve Jüpiter biliyorsunuz bir yıllık gündemimizi belirliyor. Ancak yine de diğer kişisel gezegenlerin kombinasyonları bizi bu bağlamda etkileyecek gibi gözüküyor. Öncelikle bakalım 29 Aralık'ta hangi enerjiler var? 29 Aralık tarihinde Retro Venüs ve Merkür kavuşumu var arkadaşlar. 24 derece Oğlak Burcu'nda kavuşacaklar. Şimdi Merkür-Venüs kavuşumu, özellikle geçmişte kalan bir ilişkiyle alakalı çözülmemiş, konuşulmamış, tamamlanmış, tamamlanmamış, yarım kalmış bir konu varsa, böyle bir ilişkiniz varsa, geçmişte kalan bir türlü netleştiremediğiniz, kafanızda bir şekilde nihai sonuca erdiremediğiniz veya haber beklediğiniz bir ilişki gündeminiz varsa arkadaşlar, bu Merkür-Venüs kavuşumuyla beraber 29 Aralık tarihinde bu yoğun enerjilerde sanki bu konuyla alakalı bir iletişim, bir haberleşme, bir gündem, belki bir karar söz konusu olacak gibi gözüküyor burada. Demek ki geçmiş meseleler tekrardan masaya yatırılıyor. Çözülmesi gereken konular artık nihai bir sonuca erdirilip bu alanda bir netleşme yaşanacak. Netleşme yaşanmasa bile en azından taraflara konuşma fırsatı sunulacak gibi gözüküyor. Bu konu dediğim gibi aşk meselesi, bir evlilik, ilişki, hatta ortaklık dahi olabilir. Eğer bunlarla alakalı gündemleriniz yoksa şayet nedir? E, parasal konular, harcamalar, sahip olduklarınız, değerleriniz, sahip olduğunuz ve benim dediğiniz değerleriniz neyse Bunlarla alakalı gündemlerde var. Belki parasal bir takım atılımlarda bulunmak, yeni iş görüşmeleri yapmak, bütçeyi toparlamak adına yeni hamleler yapmanın gerekli olduğunu hissetmek. Yine Merkür-Venüs kavuşumuyla beraber etkin. Bunun yanı sıra çevremiz, yakın çevremiz, kardeşlerimiz, kuzenlerimiz, sık görüştüğümüz insanlarla geçmişte çözülmeyen, Sevgi alışverişiyle alakalı sıkıntı duyulan, belki para alışverişiyle alakalı sıkıntı yaratan konular varsa yine bunları çözmek adına önemli bir gündem var. Yani evet yeni bir aşk, yeni bir parasal gündem ama eskiyle de bağıntısı söz konusu. Eğer zaten konunun eskiyle bağıntısı yoksa, sıfırdan bir kişi, sıfırdan bir olay, sıfırdan bir gündemse buna bir tık daha temkinli yaklaşmanız gerektiğini söyleyebilirim. Venüs'ün retro pozisyonundan dolayı arkadaşlar. Evet, ilk görünümümüz bu şekilde sabah saatlerinde kesinleşecek. Zaten biliyorsunuz bu tarz görünümler artı eksi 2-3 gün boyunca etkili oluyor. Yani biz halihazırda bu videoyu çekmiş olduğumuz tarihte zaten bu etki enerji altındayız. ve 24 derece oğlak burcunda olması özellikle doğum haritanızda 24 derece gezegenlerin yığılımına göre potansiyeli artıracaktır. Etkilenme potansiyelini artıracaktır. Devam ettiğimizde yine 29 Aralık tarihinde akşam saatlerinde güneş ve kiron karesi var. Güneş kiron karesi 8 derece oğlak ve 8 derece koç burcunda meydana gelecek. Oldukça önemli bir görünüm. Burada özellikle tabii kironun sert açılarında yaralandığımız, üzüldüğümüz, kırıldığımız durumlar ortaya çıkabiliyor. Özellikle öncü burçların ilk 10 derecesi bu etkiyi biraz sert bir şekilde alabilirler. Yani oğlak, koç Telazi ve yengeç burçlarının ilk 10 derecesinde güneşiniz, yükseleniniz ve diğer kişisel gezegenleriniz varsa bu kare görünüm doğrudan sizin gezegenlerinize de sert bir açı yapacaktır. Hal böyleyken özellikle biraz yaşam enerjinizin düştüğünü hissedebileceğiniz, hayatınızdaki otorite figürleri, babanız, eşiniz, partneriniz, eril figürlerle alakalı yaralanmalar, kırılmalar, kırgınlıklar söz konusu olabilir. Burada umutlarınızla alakalı bir hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Özellikle ikili ilişkilerde de bir takım can yakan durumların ortaya çıkması söz konusu olacaktır. Bilhassa dişi enerjinin eril enerjiden yana bu tarz bir hayal kırıklığına uğraması söz konusu olabilir. Ancak burada kendi eril enerjinizle alakalı problemi keşfetmeniz gerekiyor. Bunu iyileştirebilmeniz gerekiyor, bunu çözümleyebilmeniz gerekiyor. Aksi takdirde bu alandaki sorun sizi ciddi anlamda zorlayabilir. Evet, yine 29 Aralık'tayız. Yani gördüğünüz gibi 29 Aralık günün enerjisi çok yüksek. Bu enerjiyi aslında her birini ayrı ayrı değerlendirmem gerekir. Ancak çok da fazla sizi sıkmak istemedim. ve Dolayısıyla sadece bu yılın bitimi ve 2022'nin başlangıcında... Bu enerjilerle haşır neşir olacağımızdan böyle genel kapsamlı bir video içerisinde e, anlatmaya çalışacağım sizlere. Yine e, benzer saatlerde 19-22 civarında Mars'ın Satürn'e sekstil açısı var. Mars 11 derece yay burcunda, Satürn'de 11 derece kova burcunda bulunacak. E, güzel bir açı bu. E, kare görünümün etkilerini biraz hafifletecektir. Özellikle e, koç burcu Açısından hafifletecektir Arkadaşlar Burada e, şunu söyleyebilirim Hava ve e, ateş gruplarının Yine burada 10 ila 15 derece arasında gezegen dizilimleri Bulunanlar bu mars satürn etkileşimden Destek görecek e, alanları Sembolize ediyor Mars satürn etkileşim nedir Arkadaşlar mars girişimlerimiz Maceralarımız öfkemiz Heyecanımız ortaya koyduğumuz Efordur satürn de e, emek gösterdiğimiz, çaba gösterdiğimiz mücadele ettiğimiz, uzun vadiye yaydığımız, e, ciddi davrandığımız ve sorumluluk aldığımız konulardır. Burada öyle bir enerji var ki özellikle uzun zamandır bizi heyecanlandıran, adım atmak istediğimiz bir maceraya atılmak istediğimiz e, ve bu konuda acaba bunu yapsam bir şekilde devamlılığı olur mu, sürekliliği olur mu, sağlam bir şey midir? Çok yapmak istiyorum ama geleceği var mıdır veya beni üzer mi, beni yorar mı dediğiniz konularla alakalı. Aslında bu durumun ne kadar güvenilir, ne kadar gelecek vadeden bir durum olacağını keşfetmenizi sağlayacak bir etkileşim olacaktır. Evet, biraz hızlı bir başlangıç var açıkçası. Hızlı bir başlangıç olmasına rağmen, Gelir geçer bir durumdan bahsetmiyoruz biz burada. Aynı zamanda hemen netice alacağınız bir durumdan da bahsetmiyoruz arkadaşlar. Hızlı başlasanız da süreç biraz yavaş ilerleyecek. Burada satürn sizin gerçekten o şeyi isteyip istemediğinizi, bu şey için gerekli eforu sarf edip sarf etmeyeceğinizi test ediyor olacak. Her zamanki gibi biliyorsunuz satürnün olayı budur. Burada aynı zamanda... Sürece yayılan bir efordan bahsediyoruz. Yani uzun vadeli bir konuya başlangıç içerisinde e, sürekli olarak düzenli bir şekilde efor sarf edebilecek misiniz? Evet yeni bir macera, evet heyecanlandıran bir durum, evet keşfetmek istediğiniz bir alan. Ancak e, burada bir takım sorumluluklar, e, misyonlarda yüklenmeniz gerekecek. Güzel ve destekleyici bir görünümden bahsediyoruz. Her ne kadar Venüs Retro olsa da burada e, sağlam bir başlangıç yapmak adına hızlı enerjilerin aktif olduğunu da söyleyebiliriz. Şimdi yine 29 Aralık günü en önemli etkileşim. Bahsetmezsek olmaz tabii ki. Bu bahsetmiş olduğum enerjiler arkadaşlar birkaç günlük maksimum bir haftalık etkiler ama şimdi bahsedeceğim enerji bir yıl boyunca bizimle beraber olacak. Nedir acaba? Jüpiter'in tabii ki balık burcu geçişi yine 29 Aralık tarihinde Jüpiter bir yıl süren kova transitini tamamlayıp Balık burcuna geçecek ve e, kendi yönetici alanında e, güçlü olduğu bir pozisyonda bulunacak bir yıl boyunca. Her ne kadar 2022 senesinde çok radikal, çok sert etkiler olsa dahi e, Jüpiter'in yine muhafazası ve korunması altında olacağımız e, harika bir etki. Gerçekten e, bu yılın şükür sebeplerinden en büyüğü sanırım Jüpiter'in balık burcu geçişi olacaktır. ...benim nazarımda ben öyle değerlendiriyorum... ...çünkü gerçekten çok sert etkiler var... ...2022 senesinde... Ee, ...Jüpiter'in balık burcu geçişiyle beraber... ...zaten sürekli anlatıyorum... ...sizi sıkmak istemiyorum... ...herkes anlatıyor... ...önümüzdeki bir yıl boyunca özellikle... ...ilahi şifaların dağıtılacağı... E, ...bir şekilde hani... E, ...Tanrı'nın elinin dokunacağı... ...durumlar yaşayacağız arkadaşlar... ...bunu bu şekilde e, en iyi izah edebilirim... ...diye düşünüyorum çünkü... Balık burcu 12. evle ilintilidir. İlahi kanaldır, bilinçaltımızdır. Bizim arkamızda kalan saklı hazinemizdir, saklı kısımdır. Aslında bizim evrensel bilinçle ilahi olanla bağlantı kurduğumuz alandır. Bunu bilinçsiz şekilde yaparız birçoğumuz tabii ki. Farkındalık seviyemize göre değişkenlik gösterecektir. Gerek rüyalar, gerek sezgiler, gerek tesadüfler, gerek... Atalardan gelen aktarımlar. Gerek doğumdan itibaren, anne karnından itibaren gelen e, yerleşimler. Bunların hepsi balık burcu ve 12. evli elitiridir. Aynı zamanda ölüm ve ötesi, ölümden sonrası, ölümden bir adım öncesi, ölümden bir adım sonrası yine balık burcu ile elitiridir arkadaşlar. E, dolayısıyla ilahi sistemin çok e, aktif bir şekilde hayatımızda rol oynayacağı ve olayların bizim gördüğümüz o üç boyutlu sistemden çok daha ötede tezahür edeceğini zaman zaman hissedeceğimiz tabii ki farkındalık boyutumuza göre kimimiz olaylar kontrolden çıktı diye düşünürken kimimiz gerçekten bir mucize ile karşılaştım gerçekten dualarım yankı buldu ve karşılığını görmeye başlıyorum dediği olaylar yaşayacağız buradaki tabii ki yorum farkı özgür iradeye göre değişkenlik gösterecektir ve e, bir yıl boyunca özellikle Jüpiter'in Neptün'le yapacağı kavuşum bahar aylarına tekamül ediyor arkadaşlar bu dönemde de hayallerimize kavuşmak e, çok büyük bir fırsatla karşılaşmak 12 yılda bir başımıza gelecek bir fırsat, bir şans bir mucize ile karşılaşmak muhtemel e, burada tabi ki doğum haritalarımız e, önem arz ediyor o dereceler tetikleniyorsa hele ki e, Jüpiter, Venüs Neptün gibi gezegenlerle doğum haritanızdan e, tadından yenmeyecek e, mucizeler sizinle beraber olacaktır. Zaten yıl boyunca bunları konuşuyor olacağız. E, burada çok fazla bu detaya girmek istemiyorum. Dileyenler Jüpiter'in balık burcu transitine ilişkin çekmiş olduğum videoyu hatta oynatma listelerinden 2022 yorumlarını dinleyebilirler. Bunun yanı sıra ay düğümlerine ilişkin de e, bir video paylaşmıştım arkadaşlar. Onu da dinlemediyseniz şayet mutlaka dinlemenizi tavsiye ediyorum. Evet, e, nelerden bahsettik? Merkür-Venüs kavuşumundan bahsettik. Güneş-Kiron karesinden bahsettik. Mars-Satürn seksilinden bahsettik. Ve Jüpiter-Balık transitinden bahsettik. Geçişinden bahsettik daha doğrusu. E, şimdi Jüpiter'in Balık Burcu geçişiyle beraber ortaya gelecek bir hadiseden bahsetmek istiyorum. Hemen bunu yıl sonu itibariyle hissediyor olacağız arkadaşlar. Nedir bu? Jüpiter-Balık Burcu'na geçer geçmez artık burç değiştirmeye hazırlanan ay düğümleriyle temasa geçiyor arkadaşlar ve e, Jüpiter ve kuzey güney ay düğümleri arasında bir tek kare açı kalıbı oluşacak. Tek kare açı kalıpları bizim çok daha hoşumuza gitmeyen, çok da güzel tasvir etmediğimiz açı kalıplarıdır ama benim e, nazarımda gelişime en çok katkı sağlayan açılardan birisidir. Yani astrolojide iyi ve kötü açı yoktur esasında. Kolayca ilerlediğimiz ve zorlanarak ilerlediğimiz Açılar vardır bir şekilde ilerleyiş daimdir arkadaşlar ilerlemek adına seçmiş olduğumuz yola ilişkin farklılıkları yansıtır sadece dolayısıyla zor veya kolay iyi veya kötü bakış açısıyla değerlendirmemek gerekiyor şimdi tabi jüpiter biliyorsunuz bolluk bereket şans fırsatlar büyüme gezegeni olarak adlandırılıyor ancak jüpiterin öyle bir handikabı var ki sert açılarda Gerçekten kontrolsüz bir durumu ortaya çıkarır arkadaşlar. Jüpiter çünkü biliyorsunuz bulunduğu alanı çoğaltıyor, genişletiyor, bollaştırıyor ve büyütüyor. Bu da demek oluyor ki ortada bir sorun varsa, ortada bir problem varsa, ortada görmezden gelinen bir konu varsa artık bu çoğalacak, büyüyecek ve bir şekilde hayatımızın bütününü kapsayacak ve bu problemle baş başa kalacağız kaçamayacağız demektir ya kaçacak bir delik bırakmayacak demektir Jüpiter bize <gülüyor> burada ee, bu da ay düğümlerin temasıyla beraber aslında böyle bir etki açık olduğumuzu gösteriyor hani Jüpiter balık burcuna geçti şanslar fırsatlar hemen aralık 29 itibariyle hayatımıza yağmaya başlayacak değil özellikle değişken burçların ilk dereceleri tetikleniyor arkadaşlar balık başak ikizler ve yay burçlarının ilk derecelerinde yükselen Alçalan, Güneş, Merkür, Venüs gibi kişisel gezegenleri olanlar artık bir buçuk yıl boyunca ne ile ilgili kadersel dönem işlerden geçtiniz? Hangi konuda tam bir mücadele verdiniz? Hangi konuyu biraz e, tembellikle savuşturmaya çalıştınız? Bunlar artık karşınıza çıkıyor arkadaşlar. Çünkü ay düğümleri e, aks değiştirecek. Bu aksı değiştirmeden evvel. E şöyle bir sanki bizi kontrol ediyor sen ne yaptın bakalım bir buçuk yıl boyunca bizim getirdiğimiz etkilere tutulmalarla beraber hayatındaki değişimlere sen nereye reaks reaksiyon gösterdin özür diliyorum arkadaşlar dolayısıyla burada evet e, enerjiler değişiyor evet yeni bir başlangıç var ama şöyle bir buçuk yılı da e, birden film şeridi gibi gözümüzün önünden geçirecek sert bir kadersel e, kontak var arkadaşlar Dediğim gibi her birimiz aynı oranda etkilenmeyeceğiz. Özellikle saymış olduğum burçlar ve dereceler etkilenecek bariz bir şekilde. Mutlaka bu etkiyi hissedenler de yorumlarda paylaşırsa sevinirim. Aslında şu anda bu enerjinin etkisi altındayız. Ve bu etkiyle beraber özellikle hayatımızda seçmiş olduğumuz tekamül yolculuğumuzda ilerlememiz gereken eksen ve şu anki inançlarımız, şu anki değer yargılarımız, şu anki mevcut koşullarımız arasında kalabiliriz arkadaşlar. Jüpiter bizim hayat felsefemizi, inançlarımızı, değer yargılarımızı ifade eder. Etik ve ahlaki değerler ile örtüşmeyen bir yolculuk içerisinde bulabiliriz kendimizi. Burada özellikle inançlarımız, ideallerimiz, ahlak kavramımız, yaşam felsefemiz mevcut koşullar ile çok örtüşmeyebilir ve bir şekilde çatışabilir gözüküyor arkadaşlar. E, fikirsel çatışmaların e, ortaya çıkardığı bir e, yol tercihi durumu aslında. Yani şu güne kadar beraber vakit geçirdiğimiz insanlarla belki artık aynı düzlemde e, bulunamıyoruz. Aynı paydayı paylaşamıyoruz arkadaşlar ve bununla acı bir şekilde e, yüzleşebiliriz ve bu durumda bizi yeni bir arayışa zorlayabilir. Aslında bizim ilerlememiz gereken o yola bizi bu sert etkilerle beraber uğurlayabilir. Bunun yanı sıra hukuksal meseleler, hukukçular, e, din adamları, dinli konular yine sert bir şekilde sanki bu alanda e, etkileşim görecek. E, özellikle İnançlarımız ya ben neye inanıyorum, neye değer veriyorum, değer yargılarım nelerdir? Bu soruların cevabı çok fazla da sorgulanacak arkadaşlar. İçsel bir muhakeme süreci var. Benim inançlarım gerçekten bana ne kadar hizmet ediyor, bugüne kadar beni nereye getirdi? Bundan sonra bu şekilde devam edebilecek miyim? gibi soruların cevabı e, araştırılacak. E, burada aynı zamanda Jüpiter e, aşırı özgüven veya aşırı tembellik enerjilerini de tetikleyebiliyor. Yani bugüne kadar aşırı rahat davrandıysak bir konudan. Veya sonra yaparım Nasıl olsa yine yaparım Nasıl olsa yine karşıma çıkar dediysek Bunlarla da bir güzel yüzleşiyoruz Arkadaşlar artık Tembellik ettiğimiz, ertelediğimiz Aşırı rahat davrandığımız Önemsemediğimiz Veya sonraya bıraktığımız konularla Alakalı Bir dönüm noktası yaşayacağız gibi Gözüküyor Burada özellikle dediğim gibi Yakın çevremizle Ve arkadaşlıklarımızla yani belki de doğuştan, çocukluktan beri beraber vakit geçirdiğimiz insanlarla temel değerler, felsefeler, hayat görüşü açısından anlaşmazlıklar yaşamamız muhtemel. Ee, kimimiz kimimizi aşırı hoşgörülü, aşırı tembel olmakla yargılayabilir. Kimimiz e, inançlar konusunda yargılayabilir. Veya aşırı tepkisellik de söz konusu olabilir. İletişim noktasında özellikle Olaylar çığırından çıkabilir ve konu dallanıp budaklanıp çok farklı ayrımlara, çok farklı noktalara ilerleyebilir gibi gözüküyor. Bu nedenle aşırı tepkiler göstermekten imtina edelim. Dörtüsel davranmaktan imtina edelim. Abartılardan kaçınalım derim. Her türlü abartıdan kaçınalım. Her şeyi makul bir seyirde. E, sürdürmeye çalışalım, aksi halde yakın çevremizde belki siyasi, dini, etik değerler üzerinden çalışmalar ve e, yanıltamalar içerisinde olabileceğimiz etkileşimler yaşayabiliriz. Evet, e, 2022'ye bu enerjilerle giriyoruz, 2021'i de bu enerjilerle uğurluyoruz arkadaşlar. Umarım 2021'i e, aratmayacak bir 2022 olur. Artık eski o şaşalı yeni yıl konuşmalarını yapamıyoruz ne yazık ki ama sürekli olarak şunu söyleyebilirim ki arkadaşlar. Hayat bizim anlamlandırdığımız, bizim değerlendirdiğimiz biçimde tezahür ediyor. Dışsal faktörler ne olursa olsun bir şekilde hepsine uyum sağlamaya, hepsine adapte olmaya uygun tasarlanmış varlıklarız. Dolayısıyla bizim değerlendirme şeklimize göre tezahür edecektir. Evet bugün bunlardan bahsetmek istedim. Umarım e, faydalı olmuştur. Dinleyip vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Abone olursanız, e, videoyu beğenirseniz, yorumlarınızı paylaşırsanız ve aşağıdaki zil tuşuna basarak bildirimleri açarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Danışmanlık ve iletişim için Instagram instagram.opikusastroloji hesabı veya evrensalkadimbilgi.com adresini kullanabilirsiniz. Ocak 2022'ye kadar dönüş sağlayamayacağımı söyleyebilirim. Yoğunluktan ötürü şimdiden özür diliyorum bana ulaşmaya çalışan arkadaşlara. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.